My Life Danışmanlık, Ekrem Çufa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sunar. Değerli dostlar ne kadar iyisiniz, tekrar sizi görmek ne kadar güzel. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Profesör Doktor Ekrem Çufa. Nerede miyiz? Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programı ve Business Channel Türk TV stüdyoları. Uzman klinik psikoloğumuz Osman İlhan Bey, hoş geldiniz. Hoş gördük hocam, merhabalar. Merhabalar, bugün hangi konulardan bahsedeceksiniz bize? Ee, bugün biraz geçen programda çocuklardan bahsettik. Hayatın önemli dönemlerinden olan Tabii. ergenlikle ilgili konuşalım bugün. Konuşalım. Ee, çünkü halkımızın bu konuda bilgilendirilmeye ihtiyacı var, kaliteli bilgiye ihtiyacı var, bunu biliyorum. Kaliteli ve doğru bilgi için bizi izleyin, hemen... E, psikolog e, Yağmur Yılmaz Hanımefendi siz de hoş geldiniz. Hoş buldum, Size yöneldik. Evet. Ergenlerle ilgili konuşalım evet. diyoruz. Ne dersiniz? Evet, e, çok iyi. Çocuklara değindik şimdi ergenlerde darılmasınlar <gülüyor> evet. Onların da talepleri evet. var. Evet, bazı ergenlere canım diyoruz. Canın çıksın anlıyorlar <gülüyor> E bunu bir çözmemiz gerekiyor. Değil mi? Kesinlikle. Ama bütün bunları derken de tamam biraz asabi, biraz agresif, biraz hiperaktif hareketler oluyor ama yani mutsuzluk başka bir şey. Evet. Yani hele depresyon çok evet. ağır. İsterseniz siz böyle interaktif bir şekilde bizim e, yani ergenlerde depresyonun semptomları işte öğrencilere, yani öğrenci arkadaşlarına e, bu belki de Türkiye'de ilk defa söylenen bir, bir şey. Öğrenci arkadaşlarına düşen e, görevler mi, işte yapabileceklerimi mi diyelim velilere düşenler, öğretmenlere düşenler Okul yönetimi ve rehber öğretmenlere, psikolojik danışmanlara düşenler nelerdir? Herkes var gücüyle yapsın üzerine hmm. düşeni ki bu, bu gence siz geçen programda hani cap canlı mı demiştiniz? Bir program cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl evet. o cıvıl cıvıllı ergende de ergene yakışır bir hayat dolu, yaşam doluluğu nasıl sağlarız? Hmm. Buyurun mikrofon sizlerden. Evet. Hmm. Şimdi ergenlik dönemi biraz farklı bir dönem Ekrem hocam ee, biliyorsunuz bu konuda bir yazdığım kitap var Traumatik Ergenin Terapi Notları evet, evet. Ee, uzun dönem ergenlerle çalıştım ee, ki ergenlerle çalışmak bir uzman için bir şanstır bence çünkü ergen bir yönüyle çocuk bir yönüyle yetişkinliğe adım atan ara evrede arafta olan bir e, yapıdadır. Çünkü çocukluğun getirdi o konfor alanından yetişkinliğin o e, sorumluluk alması gereken e, nesne dünyasıyla toplumla yasalarla e, entegre olup kendini geliştirmesi gereken hatta kendini ispat etmesi gereken daha böyle zor bir döneme geçiyor. Tabii orada bir ara dönem var yani bizi yaratan artık e, işleri kolaylaştırmış. Yani sabah uyandığınızda bir anda yetişkin olmuyorsunuz mesela. Kesinlikle. Ben çocukluktan çıktım yetişkinim demiyor. Çok kolaylaştırmış. Demiş ki 12 yaşta kızlar için 12 erkekler için 13 ki eskiden de bu teknik terimler şimdi o e, yaşlar da artık şekil değişti. değişti. Belki Tabii. onda ergene girenler bile var. 10 11 hatta. Değil mi? E, Puberta bulu ile birlikte yani hormonal bir aktivasyon, biyolojik bir startla birlikte artık çocuklarda e, bir, bir psikolojik ve ruhsal bir değişim başlıyor. Nasıl değişiyor? Çocukken hayat çok kolay. Anne ekmeğimi ver, anne tuvaletim geldi, uyuyacağım. Çok nesnel, dünyayla alakalı. Ama ergenlik döneminde artık işin içine biraz e, duygu giriyor. Biraz arabesk duygular giriyor, romantizm giriyor. Çocuk daha kendi iç dünyasında derinleşiyor. Nesne dünyası ona yetmiyor. Artık önceden çocuklukta fark edemediği yeni şeyler keşfediyor. Tabii bu da bir kafa karışıklığı yaratıyor. ki Ben tamam. kitapta şey derim hocam, ergenlere e, özellikle depresif ergenlere... Depresif ergen demem. Kafası karışık ergen derim. Kafası tamam. karışık. karışık. Raflar oturacak. E tabi. Şimdi raflar oturduğunda zaten yetişkin olacak. Kişilik oturmuş olacak. E bunun öncesinde bizi yaratan bunu bir kurala bağlamış. Demiş sen bir ergenlik döneminde bir psikolojik buhran yaşa. Sen bir ruhsal anlamda romantizm yaşa. Aşklar yaşa. Duyguları keşfet. Bir felsefe yap. Niçin ölüm var? Niçin yaşam var? Bir bunları sorgula. Bunları sorgulamadan yetişkin olamazsın demiş. O nedenle ergenlik dönemi biraz buhranlı olacak. Öğretmenlere, annelere, biz uzmanlara sabır. Sabır, sabır gerekiyor. Ya. Çok soğukkanlı. Bunun bir dönem olduğunu bileceğiz. Geçeceğini bileceğiz. Tamam. Çok soğukkanlı bir şekilde ergenin yanında olmamız lazım. Kesinlikle. Değerli seyirciler bu işin kitabını yazmış Osman İlhan Bey, klinik psikolog. Travmatik ergen notlarını o kitabı okuyun. Var gücünüzle sabredin. Ama bu da bir yere kadar eğer sizi e, okulu, bütün bilgi birikiminizde aşıyorsa, o ergen hala mutsuz, hala agresif, hala kafası çok karışıksa, mutlaka hemen bir uzman psikologun kapısını çalın diyorum. Ve hemen Yağmur Hanım'a yöneliyoruz. Tabii siz aranızda da etkileşimle devam edebilirsiniz bu arada. Ergenlerin yani bir psikolojik sıkıntı, sorun yaşadığını depresyon gibi, kaygı bozuklukları gibi böyle semptomları nasıl bilebiliriz, fark edebiliriz. Çünkü onlara bu arafta oldukları dönemde yardım da gerekiyor. Her ne kadar onlar çoğunlukla yardımı reddetse de sabırda bir yardım, belki anlayışlı olmakta bir yardım ama bir yere kadar. Nereye kadar sabredeceğimizi, ne kadar tolere edeceğimizi de bilmek gerekiyor. Yani ergen 15 gün kapısını kapatmış öyle ergenlerimiz var. Okuldan kaçan var, işte hiç kimseyle görüşmeyen var, intihar denemesi olan var. Yani bunlarla ilgili bahsederseniz özellikle depresyon bunların çoğunlukla habercisi ve nedeni biliyorsunuz. Buyurun mikrofon sizde. Ergenlik dönemi hem kişi için hem de ailesi için oldukça zor bir dönem. Bu dönemde Osman hocamızın dediği gibi çok sabırlı çocuğu anlayacak, ergeni anlayacak şekilde davranmak, yaklaşmak olabildiğince sabırlı davranmak gerektiğini düşünüyorum. Ergenlik dönemimin nin en büyük özelliği kişi kendini bulmaya çalışıyor. Yeni bir kimlik yaratma duygusu var. Aynı zamanda olan kimliğini de korumaya çalışıyor. Çocuk yapısını da korumaya çalışıyor. Çünkü aileden, ebeveynden ayrılmak istemiyor. Ama yeni bir özgürlük, yeni bir hayat da kurmak isterken o iki duygu arasındaki çatışmaları yaşıyor. Bu çatışmalar her çocuk için, her ergen için farklı olabilir. E, kimisi e, sosyal içe dönüş, e, hiç kimseyle iletişim kurmama, dışarıya çıkmama, yeni arkadaş çevresine katılmama. Çünkü bu dönemde e, lise dönemine tekabül ediyor daha çok. E, okulda yeni arkadaş edinmeme, e, hiçbir sosyal faaliyet göstermeme, futbol, basketbol, ne bileyim bir voleybol gibi etkinliklere katılmama e, durumlarını gösterebiliyor. E, kendi kişilik özelliklerini çok iyi bilmesi gerekir ergenin. Yani kendini keşfetme dönemidir aslında. Ben neyi seviyorum, ben ne Yapıyorum. Kendi ergenlik döneminden yola çıktığımda e, sporla çok iç içe olmayı her zaman çok istemiştim e, ve ailemle bunu konuştuğumda da e, onlar da benimle uygun bir spor kulübüne yazdırıp orada hem kendi içsel motivasyonumu sağlıyor, hem kendi başarımı görüyor hem de yeni bir şeyler öğrenme duygusuyla hayata karşı daha sıkı tutunabiliyordum. Yani kişiye bir umut verebilmek lazım. Ergenin elinden eğer kötü bir düşünceyi alacaksanız öncelikle onun yerine yeni bir, iyi bir duygu vermek gerekir. Onun eline sağlam bir inanç vermek gerekir o duyguyu almadan önce. Yoksa koca bir boşluk yaratırsınız. Bu yaşadığı çatışmadan daha büyük bir boşluk olur bu. Yani Ergen'e yeni bir ve daha kaliteli bir şey vermeden eski kötü bir düşünce, duygu veya davranışı alamıyoruz. Evet. Önce yerine güzel bir duygu yerleştirmeniz gerekir. Yani siz onun elinden intihar duygusunu alacaksınız. Evet. Ama onun onun önüne bir yaşam duygusu vermeniz lazım. Ona bir yaşama heyecanı, sevinci vermeniz lazım. Çünkü herkesin bir yaşam enerjisi var. Yani ben bir şeyi bir yere kadar yapabilirken sizler çok farklı boyutta yapabilirsiniz. Bu ergenler için de, çocuklar için de hatta bebekler için de geçerli. Her bebek aynı davranmak zorunda olmadığı gibi her ergende aynı tepkileri göstermek zorunda değil. Tabii. Değerli seyirciler görüyorsunuz uzman psikologlarımız bizleri uzmanlarımız çok iyi aydınlatıyorlar. Elbette kitaplarda, televizyon programlarında çok güzel bilgiler edinmek mümkün. Yalnız ergen ebeveyni olmak e, YouTube'da olmuyor veya e, sadece kitapları okumak da olmuyor. E, programlarını izlediğiniz, güvendiğiniz bu işin e, tecrübesiyle, donanımıyla, donanımlı kitabını yazan uzmanları aynı zamanda seans ve terapi merkezlerinde de görerek onlardan yardım alarak sizin çocuğunuza özel profesyonel teknikleri e, göstermeniz ve vermeniz gerekiyor. Yediğinizden yediriyorsunuz. Hatta daha iyisini yediriyorsunuz. Giydiğinizden giydiriyorsunuz. Hatta sizden belki 3-5 kat daha kaliteli e, elbiselerle fizyolojik olarak donatıyorsunuz. Ama ne olur psikolojik olarak da pedagojik olarak da onlara en iyi hizmeti e, az önce dediğim gibi anne baba okulunda yani ergenlik için anne baba okuluna devam. Kısaca okumanın ve öğrenmenin e, yani sonu yok. Buyurun yani bunun önemiyle ilgili ergenlik anne baba okuluna giderse ebeveynler. Evet. Mesela sizler de neler e, kazanabilirler? Evet. Ne gibi eğitimleriniz olabilir? Evet. E, şimdi hocam ergenlik döneminde bir Yağmur Hanım çok güzel bir şey bahsetti. Aklıma geldiği için eklemek istiyorum. Tabii ki. Buyurun. İnsanın bence bütün hayatı boyunca ruhunda yaşadığı bir duygu var. O da şu. Boşluk duygusu. Şimdi bu boşluk duygusunu şöyle adlandıralım ki ruhun o yaşadığı boşluk duygusunu doğru anlamak açısından. Kainat sonsuz bir yer. Siz bir insan olarak kainatın en hücre köşesinde çevrenize baktığınızda yaşama ya da elemente ya da maddeye, varoluşa dair hiçbir şeyin olmadığı bir karanlık noktada kaldığınızı düşünün. Nasıl bir hiçlik? İnsanın zihninin alamadığı bir hiçlik. İşte insan hayatında amacı olmazsa, sevgi, kalbinde sevgi olmazsa, çevresinde ilgili insanlar olmazsa, dostu olmazsa tam da bu boşluk duygusunu yaşıyor ruhunda. Ve bu boşluğun içini hiçbir şekilde dolduramayacağı için depresyon, bütün klinik tablolar, anksiyete bozuklukları, hatta ve hatta psikiyatrik bozuklukları olan bipolara kadar, psikotik kırılmalara kadar... Ee, gelen noktaların temelinde bu boşluk duygusunu tanımlıyor danışanlar. Ergenlik dönemi işte çocukluğun o daha basit nesneyle uyumlu döneminden yetişkinliğin o çok geniş dönemine geçtiğimiz evrede o boşluk duygularını yaşarlarsa çocuklar depresyona giriyor. Anne baba çocuğu o boşluk duygusunu yaşatmayacak. Çocuğa doğru bir eğitim verecek. Eğitim sadece e, bir sıraya oturup kitap okumak değil. Çocuğa muhakkak bir spor aktivitesi verecek. Çocuğun hobisi olacak. Çocuğun benim arkadaşım dediği çevresinde insanlar olacak. Sözünü dinlediği bir büyük olacak. Bir rol model olacak. Kadın erkek fark etmez. Tabii. Baba, anne rol model olacak. Olamıyorsa dayı olacak. Olamıyorsa mahallenin muhtarı olacak. Tabii kesinlikle. Çocuk o boşluk duygusunu yaşamayacak. Ergen o boşluk duygusunu yaşarsa ki çocukluğun o masum döneminden uzaydaki o zifiri karanlığı algılayamayacağı bir bilişte olduğu için hop sistem kendini kapar. Depresyon, anksiyete. Ve bu dönemi yaşayan çocukları o boşluktan kurtarmak için anne baba yeri gelecek astronot kıyafeti giyip o uzaya çıkıp çocuğu boşluktan alacak. Kesin. Bunu nasıl yapacak? Çocuğa amaç verecek. Amaç. amaç. Yaşamak için bir amaç. Çok önemli. Çok önemli. Değerli seyirciler nasıl ki çocuklarınızı küçüklüğünde ellerinden tutup fiziksel olarak psikolojik olarak ayakta kalmalarını sağladınız. Şimdi bir psikoloğun kapısını çalıyorsunuz ve ruhsal psikolojik olarak yine ellerinden hatta ruhlarından tutmak, ruhlarına dokunmak için mutlaka o boşluk duygusunu hızlı atlatacak, hatta o kara deliğe düşmeyecek şekilde yardım edeceksiniz. Madem bu çocuğu beslediniz, büyüttünüz, doğurdunuz, madem anne babasınız, Demeyi biliyorsunuz. İşte ben bu çocuğun annesiyim. O dünya şampiyonu olduğunda gostak gostak geziyorsunuz. Ben babasıyım. E çocuk boşluğa düşerken niye? Hani neredesiniz? Geliyorsunuz hemen derhal. Şimdi uzman psikoloğumuz uzmanımız Yağmur Yılmaz hanımefendiye yöneliyoruz. Onun kapısını çalıyorsunuz. Evet genç bir uzman olabilir ama tecrübeli. Çünkü siz ergenliğin... ABC'sini bilirken kendileri o konuda eğitimler aldılar, seanslar gördüler. Efendim size sorum şu. Bazı ergenler boşluğa düşme nedenlerinden biri de sosyal kaygıları. Arkadaş edinememe, toplum içine çıkamama, hatta bir rol model var ama onunla yazışamama, selamlaşamama işte yüz yüze bakamama gibi durumlar oluyor. Bu da sosyal kaygılar mı deriz Sosyal fobi mi deriz? Halk dilinde bunun birçok tabiri var. Hı hı. E bir kısmı yanlış bilgi belki ama utanma diye geçiştiriyor. E bu konuda profesyonel yardım almıyor. Sosyal fobi ya da sosyal kaygı yaşadığını bir ergenin, bir gencin nasıl anlarız? Hı hı. E, kişinin ergenin bir sosyal... E, fobisini, kaygısını şu şekilde. Yeni ortamlara girmekten aşırı çekinme göstermesi, yeni bir alana girerken ürpermesi, ayaklarının geri geri gitmesi. Kalbini çarpması. Evet, belki evet. buram buram terlemesi evet, değil mi? Evet. Buyurun. Daha sonra yapabildiği bir faaliyeti mesela basketbolda çok başarılı bir oyuncu, bir ergenin. Sırf sosyal fobis olduğu için o takıma girmemesi. Evet. kendini işte hoca başarılı bir basketbolcu var mı aramızda? Baskete yönelmek isteyen var mı diye sorduğunda elini bile kaldırmaması. Bir matematik sorusunu bilmesine rağmen çocuğun elini kaldırmaması da bu onların arasına giriyor. Ne yapılabilir? Neler yapılabilir? diye sor soracağımızda da ergenin kendisini tanımasına öncelik vermek. Neyi bildiğini, neyi yapabileceğini veya neler istediğini şahitlik etmek, tanıtlık etmek gerekir. Ona alan vermek gerekir. Hata vermesine olanak vermek gerekir. Ergen yanlış yapabilir. Ergenin sınırlarını, eğer güvenliğini ele aldığımızda, bir problemle karşı karşıya kalmayacağını inandığımızda ve o sınırları yeterince esnettiğimizde o çocuğa siz aslında yeni bir yaşam, yeni bir hayat vermiş olacaksınız. Onu da yaşama içgüdüsünü, yaşama sevincini olabildiğince fazla arttırmış olacaksınız aslında. Bırakın hata yapsınlar. Bırakın düşsünler. Bırakın yeni bir sanata, yeni bir spora yönelsinler ve başarısız olsunlar. Bu onlar için bir son değil, aksine yeni bir başlangıç. Ben bunu yapamadım ama bunu yapacağım. Yani yapam çünkü yapamayacaklarımız daha fazladır bildiğiniz üzere. Hayatta çok fazla etkinlik, faaliyetler var. Tabii. Ama siz onları elediğinizde yapabileceğinize bir adım tabii. daha yaklaşmış Şıkları olacaksınız. Şıkları eleyerek. Evet. Doğru. Yaklaşmanın tek adımı yanlış yapmak. Bravo. Evet. Değerli seyirciler görüyorsunuz tam gaz devam ediyoruz yalnız yönetmenimiz son 4 dakikamız belki 3 dakikamız kaldı ee, okullarda açıldı Osman hocam sizin hani uzun yılların tecrübesi var gerek e, kamu kurumları gerek özel sektör gerek e, danışmanlık merkezlerinde yeni eğitim öğretim yılına sadece çocuklar değil ergenler de girdi. Dolayısıyla velilerde, evet. biz de girdik, öğretmenler de girdi. Okul yönetimleri kısaca topyekun milletçe 2019-2020 eğitim öğretim yılına girdik. Özellikle ergenlere. Ergenliklerin, ergenlerin e, yani fevri davranışları olur, o boşluktaki davranışları olur. Kısaca ergenlere e, profesyonelce nasıl davranabiliriz? Şimdi hocam bu sorunuzu cevaplamadan önce Yağmur hocamın az önce evet. bahsettiği konuyu bir ekleme yaparak Tabii bu ki. konuyu birleştirmek isterim. Kesinlikle. Ee, i̇nsan yaşı ne olursa olsun ister çocuk ister ergen ister yetişkin bir biyolojik bir canlı yani dünya florası içindeki biyolojik sisteme uyması gereken bir bedene sahip iki sosyal bir canlı. İnsanın sosyal bir canlı olması e, onu e, medeniyet e, basamaklarında çok ileri taşımış. Bürokrasiyi geliştirmiş, siyaseti geliştirmiş, sanat yapmış. Sırf sosyal olmasından kaynaklı. Ee, şimdi biz bir insanın e, ruhsal sağlığıyla ilgili yorum yaparken klinisyen olarak... ...onun ilk önce e, biyolojik yapısına bakıyoruz. Yemesi, içmesi, uyuması nasıl? İki, sosyal ilişkisine bakıyoruz. Çevresiyle nasıl, kendisiyle, ailesiyle nasıl? Eğer bir insanın sosyal anlamda bir sıkıntısı varsa... ...ne demek bu? Bir sosyopati varsa, bir antisosyallik varsa bir asosyallik varsa bir sosyal çekilme varsa bilin ki o kişide kişilik bozukluğu oluşacaktır. Evet. Eli kulağında yani. Eli kulağında. İnsan tek başına yalnızlıkta tek başına kalamaz mümkün değil. Teknik olarak mümkün değil. Sosyalleşmek zorunda. Çünkü sosyalleşmek ona davranış öğretecek. Evet. Sosyalleşmek ona oturmayı, kalkmayı, öz bakımı gerektirecek. Bir insanla nasıl konuştuğunu öğrenecek. Erkekse bir hanımla, bayansa bir erkekle, yetişkinle, kendini kanıtlamış bir büyükle nasıl konuşacağını sosyal ortamda öğrenecek. Okul hayatına baktığımızda okul ortamı çok disipliner bir yapıya sahip. Teneffüsleri saymazsak derslerin anlattığı müfredat müfredata dayalı bir eğitim var. Eğitmenler, öğretmenler, anne babalar. Çocukların özellikle sosyal zekasının gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak zorunda. Örnek vereyim somut olsun mu? Bir öğretmenim yapıyor. Lise 2'de edebiyat öğretmenimdi. Ne yapardı biliyor musunuz derste? Bütün sıraları yuvarlak yapardı. Bugün ders işlemiyoruz. Birlikte sohbet edeceğiz derdi. Ortaya bir konu koyardı. Bizler kendi hayatımızdan, kendi düşüncelerimizden o konuyla ilgili fikir ortaya koyardık. Sosyalleşirdik. Neden? O sınıfta... Doğudan gelen vardı, Karadenizli olan vardı, göçmen vardı, varoğlu vardı. O kadar çok farklı sosyal rezervden gelen insan o konsey susa bir şey katıyordu. Bundan daha iyi sosyal öğrenme olamaz. Sosyal anlamda içinde yaşadığı coğrafya adapte olmuş, farklılıklarını sindirmiş, kendisiyle barışmış insan kişiliği de sağlıklı ilerler. Okul çocuğu sosyalleştirmek için bir araç olmalıdır. Çocuğa bir tane ateş versen yanacak diploma için gitmemeli oraya çocuk. Tamam. Sosyal bir ortamdır okul. Kesinlikle. Ve okul yönetimi de öğretmenler de çocuğu o sosyal ortamı doyasaya yaşatmak zorunda. Kesinlikle. Ne olursa olsun. Yanlış bir şey mi yaptı? O sosyal ortamda yaparsa eğer yapmaması gerektiğini öğrenir. Öğrenir. Yalnızken yaparsa yine yapar bunu. Çünkü ona bunu yapma diyen olmayacaktır. Evet. Kendisi evet. var. O evet. yüzden sosyalleşmek ruh sağlığının antidepresanıdır. Panzehiridir. Oh. Çok önemli. Mis gibi. Değerli seyirciler, panzehir gibi yöntemler dinlediniz bugün. Biyopsikososyal bir varlık olan insan, ergen özellikle çocuklarımız, aynı zamanda tabii ki biz yetişkinleri, öğretmenleri ve ebeveynleri de düşündük bu programda. Hepimiz için cümbür cemaat, musmutlu, sosyalleşeceğimiz ve biyopsikososyal varlığımıza uygun bir yaşam diliyorum. Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın. Kendinizde, sevdiklerinizde, dostlarınızda ve dahi uzmanlarınızda barışık kalın efendim. My Life Danışmanlık, Ekrem Çulfa ile Yeni Bir Yaşam, Yeni Bir kariyer programınız sondu.